Kutuya yedi adet sincap yerleştirin. E hadi o zaman yerleştirelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Yedi sincap oldu. Kutuya yedi sincap yerleştirdik. Çok eğlenceli. Hadi bir tane daha yapalım. Kutuya dört adet sincap yerleştirin. Tamam. Bir, iki, üç, dört. Tıklıyorum ve kutuya sürüklüyorum. Umarım başka hayvanlar da çıkar. Hadi bakalım. Aaa yaşasın, at! Kutuya 9 adet at yerleştirin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 at kutuda.